Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomda 2019 tarihli yeni gelen güncellemeyi güncelleme notlarına bir göz gezdireceğiz arkadaşlar. Neler varmış, neler yokmuş. Yeni gelen güncelleme ile de baya bir hediye verildi. Siz de oyunu takip etmeniz lazım arkadaşlar. Bu hediyelerden yararlanmak için. Ha, arkadaşlar bu arada e, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilirsiniz, videolarımızı da beğenebilirsiniz, yorumda yapabilirsiniz, öneride yapabilirsiniz. Çok mutlu oldum. Diğer videolarımızda göz atmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak arkadaşlar telefondan bakıyorum. Kusura bakmayın şimdiden bir e, saygısızlık falan olmasın. Belli durumlarda armor tamamen kırılmadan yani zırh kırılmadan candan düşmesi sorunu giderilmiş. Arkadaşlar böyle bir sorun varmış ben Vallahi hiç dikkat etmedim. Buna tabii ki bakamayacağım veya resimlerle anlatmaya çalışmışsındır. Daha açık ayrıntı. Ayrıntılı bir şekilde size ekrana düzenlemesini editini yapıyor olurum zaten Arkadaşlar ikinci güncelleme notu olarak Oyuncuların ayırt edebilmesi için oyun için renk ataması yapılmış e Oyuncuların üstüne çıkan ikonlar sadeleştirilip Oyuncuya özgü renk ile gösterildi Bu renkler minimap'te de görünmekteymiş Onu da şu an gösteriyorum arkadaşlar Bence gayet iyi olmuş bu özellik Bayağı iyi olmuş arkadaşlar Üçüncü olarak silahla silahlarda Tekli atışlarda iyileştirmeler yapılmış Düzelmesi çok iyi olmuş arkadaşlar Diğer bir güncelleme notu arkadaşlar Karakterin neresine vurulduğu artık kaç hasar verdiğini Etkileyecek bacaklara ve ellere Kollar dahil değil e, Vurmak %25 daha az hasar Vuracaktır artık Bence bu daha iyi olmuş arkadaşlar Çünkü nereye ne vuruyoruz hiçbir şekilde bilmiyoruz e, Hesaplayamıyoruz yani Bazen 5-6 atış atabiliyoruz Bazen 3 atışta öldürüyor adam bunu da açlık getirmişler Bu da güzel bir güncelleme olmuş silahlarda tekli atışlar değil Tam onu okumuştum e, Nişan alındığı zaman kurşunların tam hedefe gitmemesi sağ, sebep olan bu giderilmiş arkadaşlar Dediğim olay işte onu düzeltmişler Burada da açık açık söylemişler Karbon ve çoklu ölümlerde belirtilen ikonlar eklenmiş. Bunu nasıl gösteririm bilmiyorum oyunda karbon atabilir miyim? <gülüyor> o da arkadaşlar böyle olmuş. Klan önceden 9 kişi girebiliyordu arkadaşlar. Başvuru yapabiliyordu. Yani başvuru dediğim 9 kişi alınabiliyordu klan arkadaşlar. Bunu 20'ye çıkartmışlar. Bence gayet iyi olmuş. Daha da arttırılması lazım. Tabi oyuncunun şeyine göre. E, oyuncu fazlalığına göre. Daha da arttırırlar. Bence güzel olmuş. En sevdiğim kısma geldik arkadaşlar Daha profesyonel durmuş bu sefer Daha etkileyici durmuş diyeyim Oyun sonu skor ekranlar Komple yenilenmiş arkadaşlar gerçekten çok hoş olmuş Arkadaşlar diğer bir güncelleme notu. tarz tüfeklerinde dürbün takılıyken yapılan yakınlaştırma fare notu tuşundan alınıp shift tuşuna eklenmiş. Onu denemeniz lazım. Şu an oynanış açısından bu kadar da arkadaşlar güncellememiş. Şimdi ses kısmına geçeceğiz. Baya optimizasyon falan silahlar falan baya geliştirilmiş. Ee, güncelleme falan yapılmış hepsine düzeltmeler falan. Ses kısmında arkadaşlar herkes tek spam sesi oynayan kişiden kaldırıldı herkes tek dest fansiz oynayan kişiden kaldırılmış arkadaşlar bu da bilginize bombalara ele alma ve pim çekme sesleri eklenmiş Gayet hoş olmuş. Bu da tabii ki hissiyat açısından çok önemli. Silahlar kısmına geldik arkadaşlar. Silah geliştirmeye ön hazırlık silahlarda bazı dengeleme değişiklikleri yapıldı. Ön hazırlık yapılıyor yani. Bu değişiklikler şöyledir. SRS, FRF, inşallah doğru okuyorum. Canik, KSG, UTS, MPT, Mosir, E G3 silahlarının birçok özelliği, özelliğinde güncelleştirmeler yapıldı. Bunları da tek tek gösteriyor olurum mu? Olamam tabii ki. Çünkü bunların hepsi bende yok bakerim <gülüyor> alavg. <alabim. gülüyor> ama tabii ki birer gün ama video için kullanıyorum parayı. Şimdi optimizasyon e, bölümüne geldik arkadaşlar. Maç başlamaması sebep olan bir bug giderilmiş. Aynen bayağı sıkıntılı bug'ları var arkadaşlar oyunun ama tabii ki düzeltiyorlar böyle. ES Games e, sorunu gidermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Lux pike'lara sebep olan bir sorun giderilmiş. Birçok fatal error hatası giderilmiş. Arkadaşlar bu da bayağı bir can sıkan bir olay. İnşallah hiç kalmaz diyeyim Oyunu gerçekten bir süre sonra Hatalıyorlar hatalıyorlar adam bayağı Bayıyor baydırıyor arkadaşlar Onu da zaten gideriyorlar yavaş yavaş Diğer var arkadaşlar optimizasyondan sonra Diğer bir güncelleme bölümü Sprey boyanın Şey sprey boyanın bazı yüzeylerde Doku altında kalması sorunu giderildi Aynen onu da göstereyim su alayım Onu da gidermişler Gerçekten seviyoruz hasgames'i. Ee, en önemli arkadaşlar, sabotaj modu için imha ve bomba kurma ikonları güncellendi. Önemli derken ben ikon... Ha ikonmuş la. Bomba aktif edildi. Silah modu ikonları güncellenmiş. Yeni desenler geldi. Müzik Tab menüsü de bayağı güncellenmiş arkadaşlar onu da zaten göstermişsin de veya da gösteriyor olurum. 10. ayna 14. 2019 tarihine güncelleme notlar böyleydi arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesi için videomuzu beğenebilirsiniz. Desteklediğinizi anlıyım ki ben de videoları çekeyim arkadaşlar. Hazırlarım böyle. Neyse arkadaşlar o zaman e, bu videolukla böyle olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> So